Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonlar. Ne nasıl bir? Giriş? Burası giriş. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Telefonların günlük hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat bazı zamanlar bu bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Hele ki bizim gibi belirli bir sınava girecek arkadaşlar için. Arkadaşların araması, arkadaşların mesajları, uygulamalardan gelen bildirimler işte Whatsapp bildirimleri, sevgilinizden gelen mesajlar vesaire. bunun gibi birçok durum var. Bunlar belli bir adlandıran sonra hayatımızı artık ele geçiriyor ve bizim bunlarla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor artık. Bugün bunlar için benim kullanıp işime yaradığı ve sizlerin de işine yarayacağını düşündüğüm 4 tane uygulamadan bahsedeceğim. O zaman videomuza geçelim. Uygu mu? Uyguma, uyguma ne? <gülüyor> Uygulama ne olacak? <gülüyor> uygulamalar geçmeden önce uygulamaların temel prensiplerinden bahsedelim size. Temelinde uygulamalar sizi diğer uygulamalardan uzak tutmaya çalışıyor. Telefonu kullanmanızı engellemeye çalışıyor. Hepsinin temel prensibi bu. Yani bildirime gelecek, bakmayacağım bildirime vesaire. Temel prensip bu. Tabi bunun da bir adresi var. Çünkü ister istemez bu uygulamalar kadar seni engellemeye çalışsa da İş yine seninle bitiyor. Eğer ki sen illa ben gireceğim dersen uygulamayı kapatıp girebilirsin. Orada da artık kendi vicdanına bırakıyorum seni. Orada artık hani vicdanın sana ne derse onu yap. Vicdanı yenik düşer sen de. Düş ki vicdanla yenik düş. Hatta yenik düş Vicdanla yenik düş. Ders çalış. Yani vicdanına yenik düş badem. Ders çalış abi. Videoyu atlamadan zıplamadan sonuna kadar izleyin. Size uygulamaları önerirken ve sonda birkaç öneride bulunacağım. Hem uygulamalar içerisinde hem de sonuna doğru önerilerde bulunacağım. Atlayıp zıplamadan izleyebilirsiniz videoyu. İlk uygulamamız Forest Flora. Bu uygulamalarda içeri giriyorsunuz. Kendinize bir süre belirliyorsunuz ve o süre zarfında aşağıda bir tane metin kutusu çıkıyor. Oraya ne çalışmak istediğinizi yazıyorsunuz. Sonra başlatıyorsunuz. Başlattığınız süre göre size bir fidan diktiriyor. O süre bitince o fidan ağaç oluyor. Ağaç farklı ağaçlar olabiliyor. sürprizlere karşılaşabilirsiniz. Ben bazen Yaban mersini bazen elma yetiştirdiğim oldu yani uygulamada. Sürenizi ayaradınız. Başta bastınız. O zaman artık uygulamayı telefonu yani bırakıyorsunuz. Telefonu kullanmayacaksınız. Bir iki dakika sonra falan ekranınız kapanacak. Siyah ekran olacak yani bildiğiniz. Ekranın kapanması uygulamanın çalışmadığı anlamına gelmiyor. Siz çalışmaya devam edebilirsiniz. Maksat orada siz rahatsız etmesin diye ekranın kapanması normaldir ama ekranı açıp yine başka bir uygulama girerseniz yine uygulama kırılacak süreniz kırılacak ve fidanınız kırılacak. Ağaçları hep mi seviyoruz? Bir fidanın kırılmasını istemeyiz. O zaman o fidanın ağaç olması. Ona izin verin ve çalışın. İkinci uygulamamız olan Planty'ye gelelim. Planty şöyle bir tane ada var. E, bu adayı şehirdeki adalar gibi düşünebilirsiniz. Eğer Avatar filmi izlerseniz hani havada böyle adalar vardır. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Havada adalar var böyle. Allah'ım ne olur yanlış hatırlamıyorum. Havada adalar var, işte bu da havada bir tane ada var. Üzerinde bir tane ağaç var. Ee, çalıştığınız süre zarfı boyunca, işte süreni belirliyorsun çalışıyorsun. O süre zarfı boyunca sana üstte bir tane altın veriyor. Hani ne kadar çok çalışırsan o kadar çok altın. Bir de günlük girişlerde iki tane altın veriyor. Hani uygulamaya giriş yapmadın diye, hani sizi uygulamaya çalışmaya gitmek açısından her gün giriş yaptığınızda size ek olarak iki koyun veriyor. Coin, altın diyelim buna. Coin demeye gerek yok. O altınlarla da işte yan menüden yeni şeyler alıyorsunuz. İşte yeni adalar alıyorsunuz. Kaktüs adası, elma adası, normal ilk size verdiği ağaçta meyve yok. Yani süre başlatıyorsunuz. Sadece ilerliyor. Burada ekranınız kapanmıyor. Hani 40 dakika verirseniz 40 dakika boyunca ekran açık alıyor. Orada adada ağaç gözüküyor. Animasyon vesaire yok. Play Store için bir link, App Store için iki link bıraktım. App Store için ikinci bıraktım linki pek önermem o uygulamayı. O uygulama da buna benzer ama o biraz oyuna kaçıyor. Hani oyun bağımlısı olabilirsiniz ders çalışmaktan çok bir sefer gidip o oyunu oynarsınız. Onu indirmenizi önermem ama merak edenler için link bıraktım. Üçüncü uygulamamız Flip. Flip'i açtıktan sonra işte içeride süreni belirliyorsun yine diğer şekillerde olduğu gibi. Sonra başlatırken sonra bir sefer ekranı ters çevirmeni istiyor senden ters çevirmediğin sürece süre akmayacak. Bunun sebebi seni telefondan direkt alıkoymak. Aslında bu uygulama diğerlerine göre daha çok önerdiğim bir uygulamadır. Çünkü telefonun ekranı kapatıyorsun direkt, hiç kullanmıyorsun. Yani daha iyi en azından bildirim geldiğinde ekranı düşmez. Diğerlerinde de kendini ters çevirebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama illa bunu kullanmak isterim derseniz bunu da kullanabilirsiniz. Burada işte global rank yani ulusal sıralama var. Orada kim ne kadar saat çalışmış görebiliyorsunuz. Bazılarının odasına da katılabiliyorsunuz. Bunu da indirebilirsiniz. Dördüncü uygulamamız Focus to do Pomodoro. Bu herkesin bu aralar herkesin gördüğü işte Pomodoro uygulaması diyebilir size. Süre belirliyorsunuz o süre içerisinde. Genelde işte burada Pomodoro olduğu için 25 dakika çalışma, 5 dakika dinlenme diye işliyor. Ben 25 dakika çalışmadan şahsi fikrimdir. Pek verim alamıyordum ama bu kişiden kişiye değişir. Belki sen 25 dakika çalışarak benden daha iyi verim alıyor olabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Hani bu kişiden kişiye değişebilir. Ben ortalama işte 1 saat 40 dakika falan çalıştıktan sonra dinleniyordum. Ama işte dediğim gibi bu kişiden kişiye göre değişir. Hani sen 25 dakika çalışırsın. O yarım saat çalışır. Belki 3 saat, 2 saat çalışır. Ama 3 saat çalıştıktan sonra bir ara verin mutlaka. Benim önermek istediğim uygulama bu kadar. Temeli buna dayanan... Yani sizleri uygulamadan alıkoyup Sadece ders çalışmaya işte yapmanız gereken işleri yaptırmaya çalışan Bir sürü uygulama var Hani Bunların daha iyi bildiğiniz varsa yorumlar kısmına mutlaka ekleyebilirsiniz Ama yok ben bunları kullanmak istemiyorum hani ben kendi istikrarım var zaten o zaman Telefonunu uçak moduna alıyorsun Kronometreyi açıyorsun Çalışıyorsun abi bu kadar Hani çok takasmaya gerek yok Bunların asıl amacı sizi yani işte su Whatsapp'tan çıkamayanlar var ya işte onları engellemek için böyle uygulamalar var. Kendin de kullanıyorum açıkçası işe yarıyor yani niye yaramaz? Velhasıl kelam. Şimdi uygulamaları kullanırken telefonuma hiç bildirim gelsin istemiyorum. İşte telefonum aranmasın diyorsanız. Öncelikle bildirim gelmemesi için ayarlar kısmına girip telefonunuzun ayarlar kısmına gidip bildirimleri kapatabiliyorsunuz. Eğer ki evdeyseniz bir kargo beklemiyorsanız herhangi bir mesaj beklemiyorsanız acil bir işiniz yoksa birisi aramayacaksa. İşte aileniz sizi merak edecek bir durumda değil. Çünkü evdesiniz ya, ders çalışıyorsunuz, telefonunuzu benim yaptığım gibi uçak moduna alıp, kronometre açıp çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu sefer telefonla ilgili hiçbir bildirim gelmeyecek size. Benim önerdiğim budur açıkçası, telefonu uçak moduna alıp ders çalışmak. Çünkü hiçbir türlü kimse sizi alıkoyamıyor. Hani ne olursa olsun sen sadece dersin çalışacaksın, Hangi bir uyarıcı, bir bildirim vesaire sana gelmeyecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben İsmail Demir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Discord sunucumuzun linkini bırakıyorum. Sanal kütüphane ortamımız var. Gelmek isteyen katla bir aramıza neden olmaz?